Seçmeyi bilenler neyi arar? Kusursuz bir tasarım mıdır bizi çeken? Ya da Teknolojinin ayrıntılarında mı gizlidir o şey? Yoksa Güçlü mavinin Kışkırtıcı etkisi midir bizi cezbeden? Belki de O baştan çıkartıcı detaylardır İşte bu dediğimiz Ya da Rahatsızlıklarımızı çekip atmak mıdır beklediğimiz? Belki de Bütünsel bir çölendir aradığımız. Aslında tüm bunların ardındaki gerçek, mutfağın değişime olan ihtiyacıdır. Silver.